Bugün kederliyim, beterim bugün Sesime ses değilse çığlık oluyor Üşüyor toprak, taşlar üşüyor Vuslat yakın neden yollar üşüyor? Bugün kederliyim, beterim bugün Sesime ses değilse çığlık oluyor üşüyor toprak taşılar üşüyor husvatı yakı neden yollar üşüyor oysa ben senden neler neler isterdim senli sevdalar da doğmak isterdim sabahlar isterdim asi ve mavi birsün isterdim ışın rengi ama gel gör ki Kötüyü dur, sesime ses değilse çığlık oluyor, üşüyor toprak taşlar ışıyor, vuslat yakı neden yollar ışıyor. Yuma gözlerini uyuma bu gün. Bütün gölgeler akşam oluyor. Üşüyor yaprak dallar üşüyor. İçimde kış gibi bir mevsim üşüyor. Yumma gözlerini uyumak bu gün. Bütün gölgeler akşam oluyor. Düşüyor yaprak dallar düşüyor İçimde kış gibi bir mevsim üşüyor Oysa ben senden neler neler isterdim Selli sevdalarda doğmak isterdim Sabahlar isterdim asif ve mavi Büyüsün isterdim ışığın rengi Ama gel gör ki Kötüyüm bugün Sesime ses neyse oluyor Yüşüyor toprak taşılar üşüyor İçimde kış gibi bir mevsim üşüyor